Bugün Polatlı ve Haymana arasındaki tepeleri dolaşanlara bu Çorak Dağların havasında binlerce ve binlerce şehitlerin son nefesleri hala duyuluyormuş gibi gelir. Ve geceleri dağlarda dolaşan çobanlarla dağ yollarından geçen yolcular mesela Dua Tepe üzerine zaman zaman gökten nur yağdığını anlatırlar. İnanırsınız. Çünkü her bastığınız toprak parçası bir şehit mezarıdır.